Merhaba dostlar, Eğlence Planı podcast'e hoş geldiniz. Hadi gelin hiç ciddiye almayın dediğimiz Oscar'ları konuşalım. <gülüyor> Size hiç almayan Oscar'lar dedim ama sonra da döndüm dolaştım. Dedim ki bir Oscar incelemesi podcast'i yapalım. Yıllardır takip etmiyorum. Eğlence amaçlı yaklaştığımız sürece sorun yok demiştik. Bir bakalım neler aday olmuş. Bunların içinden ben neler izledim ve neler kazanmış. Ben de kendi yorumlarımı yapayım. Ondan sonra da siz kendi yorumlarınızı yapın. Bakalım bu sene... Oscarlar nasıl gitmiş? Bölüme tam olarak girmeden önce ama küçük bir bilgilendirme yapayım. Eylem Planı Podcast Network adında ayrı bir YouTube kanalı oluşturduk artık. Bir süre daha podcastler Eylem Planı kanalından da yayınlanmaya devam edecek ama ilerleyen zamanlarda görüntülü podcastlerin hepsi Eylem Planı podcastine kanalında olacak. Sizleri oraya abone olmaya çağırıyorum şu anda. Açıklamaya bir yere onun bağlantılarını da koyarım. Podcastleri izlemeyi sevenleri o tarafa bekliyoruz. Bunu sevenler, izlemeyi sevenleri o kanala bekliyoruz. Şu an ilk 5-6 bölüm var. Onları da oynatın, arada açın, izleyin. Oradan bir dinleyin biraz oraya izlenme hareket gelsin. Orası biraz canlansın. Spotify'dan ve Apple Podcast'ten dinleyenler için hiçbir şey değişmiyor. Aynen dinlemeye devam edebilirsiniz. Anlaştık. Hemen şimdi Oscar değerlendirmemize başlayalım. Oscar web sitesindeki sıralamaya göre gidelim. Orada da başroldeki en iyi erkek oyuncu adaylardan başlayalım. Meşhur İngiliz aktör Bill Nighy, Living filmiyle izlemedim. After Sanda Paul Mescal, çok fazla övgü toplayan bir film. Türkiye'de hatta karıştırmıyorsam deprem bölgesinde geçen bir film. İzlemedim, çok övgüler duydum. Banshees of Inişerin'le Colin Farrell, Elvis filmiyle Austin Butler, Inişerin'i az önce izledim. Bu arada çok taze geliyorum, dolayısıyla birazcık... Taraflı olabilirim ve kazanan olarak da The Whale filmiyle Brandon Frazier. Açıkçası ben Aronofsky ile pek anlaşamıyorum. Dolayısıyla The Whale'ı da izlemedim. İzler miyim? Yani ben hüngür hüngür ağlamak için film izleyen bir insan değilim. Hiç olmadım. O nedenle Aronofsky ile genelde anlaşamıyorum. O nedenle izler miyim? Yani söz vermeyeyim size. Dolayısıyla hak edip hak etmediğini... Yorumlayacak kişi ben değilim ama dediğim gibi az önce yani çok taze bir süre önce Banshee's of inişerini izledim ve Colin Farrell döktürmüş ya Elvis'i de ya buradan sadece Banshee's'i izlemişim açıkçası dolayısıyla bir şey diyemiyorum ama Colin Farrell bence kesinlikle hak etti alabilirdi başka pek çok yerde almıştır muhtemelen yani normalde sergediğini de üzerinde bir performans. Kesinlikle bayıldım. Şimdi ilk e, linçimi yiyeceğim kategoriye gelelim. Yardımcı roldeki en iyi erkek oyuncu. Bakalım adaylar. Banshees of Inishire'inden -E iki aday var burada. Barry Keoghan'la Barry K Kogan. Keoghan. Fablemans'da, Judd Hirsch. Causeway'den Brian Tyree Henry. Banshees'den Brandon Gleeson. Ve Everything Everywhere All At Once'dan Kehuy Kuan. Şimdi hazırsak linç yiyeceğim. Ne kadar iyi bulsam da rolünü... Ki-Hui Quan'ın çok da hak ettiğini düşünmüyorum. Çok iyi bir performans sevgiliymiş. Yanlış anlaşılmasın ama Barry Keegan'ı da çok beğenmedim bence. Işte. Yani iyiydi. Özellikle olmadığı bir canlandırmakla çok iyiydi. Brandon Gleeson da alabilirdi. Fableman's'ı izlemedim. Dolayısıyla bir şey diyemeyeceğim ama K. Kuan yani videoda da anlattığım birazcık bu washing şeyini atmak istediği için akademi everything'i de biraz patlatmak istediği için muhtemelen çok fazla zaten adı konuşulduğu için ödül oraya gitmiş. Kesinlikle dediğim gibi kötü bir oyunculuk veya kötü bir şey değil ama yani... ...Oscar'la taçlandırılacak. Neyse Oscar çok... E ...alsın ya tamam. Seviyorum çok. Çok da güzel oynamış. Kendi dövüş sahnenin... ...büyük kısmında kendi oynadı filmde. Kendisi Asyalı bir aktör olduğu için... ...bu çocukken oynadığı işte Goonies ve Indiana Jones'dan sonra... ...çok uzun yıllar... ...piyasada rol bulamamış. O Asyalı erkek rolleri sadece böyle kötü adamlar... ...veya dövüşenler olduğu için. Çok uzun yıllar sonra bu filmde ilk kez bir rol bulabiliyor. Ve orada birazcık döktürmek için... ...oyunculuk eğitimleri alıyor. Ve bunu da anlatıyor. Mesela diyor ki işte... O her şeyi bilen evrenden geldiğim karakterimde işte bir kartal mıydı, tilki miydi? Onu bu bir oyunculuk tekniği bu arada. Orada işte o hayvanı çağırdım kendi içimde. İşte bu daha ezik olan boşanma damasına oynarken işte sallıyorum kaplumbağa gibi bir karakter ya da işte daha korkak bir hayvanı canlandırdım vesaire gibi şekillerde hazırlanmış çok heyecanlanmış çok güzel oynamış ama dediğim gibi bana sorarsanız Oscarlıkta bir performans değildi. Yine dediğim gibi işte daha beyaz olmayan ırk kontenjanından, Oscar'ların birazcık bu sene o anlamda kendini öne çıkardığı senelerden olduğundan oradan ödülü atmış diye düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi yani aktörü de bayağı araştırdım. Seviyorum. Hiç onunla ilgisi yok yani. Evet gelelim en tartışmalı ve kesinlikle yanlış karar verilmiş role. O da başrol kadın ödülü. Fable'mızla Michelle Williams. izlemedim bir şey demeyeceğim. To Leslie ile Andrea Riseborough Blonde filmiyle Ana de Armas. Tar filmiyle Kate Blanchett. Ve Everything Everywhere'den Michelle Yeo. Az önceki için söylediğim her şey burada da geçerli hatta daha kötü bir şekilde geçerli bence. Michelle oyu ben Oynadığı hiçbir filmde çok iyi diyemiyorum açıkçası. Herkes öyle dese de. Bunu da kendi oyunculuğunun kötü olmasından değil, ana dilinde oynamadığı için yüzde yüz performans veremediğini düşünüyorum. Mesela Everything Everywhere'ı da bu hafta tekrar izledim. Konuşmadığı sahnelerde, bakışlarıyla, vücut dille bir şey sahnelerde çok iyi. Konuştuğu sahnelerde çok ortalama örneğin. Ve bunu yine dediğim gibi ana dilinde oynamadığı için düşünüyorum. Mesela açılışta multilingual alaylılarda bunu görürsünüz. Kendi dilleriyle e, İngilizceyi karıştırarak konuşurlar. O sahnelerde çok iyi mesela. Çünkü ana dilini Konuşuyor. O kaosu, o kendi aralarındaki tartışmaları, İngilizce'ye gidişi gelişini müthiş oynuyor ama full İngilizce oynadığı yerlerde pek bir şey yok. Ana de Armas yine Blond'u yi izlemedim ama güzelliği için Oscar verilebilir şaka şaka izlemedim ama filmle ilgili tek iyi şeyin ana değerması olduğu söyleniyor zaten. Ama bence yani tartışmaya gerek yok. Bunu daha önceki podcast'te mi bölümde mi nerede söyledim? Kate Blanchett'in var olan tüm ödülleri alması gerekiyordu tar rolünde. Burada yine maalesef whitewashing sebebiyle alamadı diye düşünüyorum. İlla her şeyi de whitewashing'e yıkmayayım. Bilmeyenler için whitewashing e, beyaza yıkamak. Aslında tam anlamı bu değil ama işte beyaz ırka gitmesin. Bizim diğer ırkları da gördüğümüzü gösterelim. O nedenle mutlaka beyaz olmayan bir aktöre bu rolü verelim. Hatta işte Michelle da bu ödülü alarak 2002'den beri ödül alan ve beyaz olmayan ikinci kadın oldu. Yani 2002'de Halbury almıştı. Ondan sonra ilk kez beyaz olmayan bir aktris alıyor bu ödülü ve bence iyi olan ama müthiş olmayan bir performansla alıyor. Yine Kate Blanchett'ın hakkıydı. Ama yani Kate Blanch'in de çok ağlayacağını düşünmüyorum. 20 yıldır zaten beyaz kadınlar alıyordu. Kendisinin de 2 tane Oscar'ı varmış zaten. Çok da üzüleceğini zannetmiyorum. Temsiliyet anlamında Michelle Yeoh'u alsın. Ama performans olarak bakarsak saf. Bence çok da onun hakkı değildi. Evet yardımcı kadın oyuncuya bakalım. Everything Everywhere'de Stephanie, Stephanie Su olabilir. Diğer adaylara bakalım. Ben She's a Carrie Condon. inanılmaz bir performansı. Çok iyiydi bence de. The Whale'dan Hong Chau izlemedim. Black Panther Wakanda for Forever'dan Angela Bassett, Everything Everywhere All At Once'tan da Jamie Lee Curtis. Black Panther'ı henüz izlemedim. Disney Plus inatla bütün dünyada yayına koymuş olmasına rağmen Türkiye'de koymuyor. Sebebini bilmiyorum. Ama Angela Bassett'in <gülüyor> siyah olduğu için tahmin edersiniz bir Oscar ödülü yok kariyerinde. Herkes onun hakkı diyordu. Ben izlemedim. Açıkçası o kontenjandan da alabilirdi. Ama burada Everything Everywhere, e, Jamie Lee Curtis'e gitti. Burada bu sefer oylayarak gerçek oylamayla almıştır Jamie Lee Curtis diye tahmin ediyorum. Kerry Kandı'nın Ben Shiz'deki performansı çok iyiydi bence. roldeki karakteri de çok iyi konumlandıran doğru bir yere koyan bir performanstı. O nedenle hakkıydı diyebilirim. Everything Everywhere'de Stephanie Su, Su da iyiydi. Güzel bir performans sergiledi bence. Oscar'lık mıydı? Değildi. Everything Everywhere'in Oscar'lık neredeyse hiçbir yanı yok zaten açık Açıkçası açık konuşmak gerekirse çok seviyorum bu arada ben beğenen tayfadayım beğenmeyen tayfada değilim ama dediğim gibi ödül söz konusu olunca biraz farklı düşünebiliyorum. Burada da Jamie Lee Curtis almış bu arada çok iyiydi filmde hatta yani filmin en komik en güzel hikayeyi ilerleten taraflarından biri de oydu ama burada da işte bu Angela Bassett tarafı biraz tartışma yarattı. Çok üstünde durmuyorum ama dediğimiz gibi bu sene everything'in senesiydi. Sinematografi ödüllerine bakalım. Aslında benim alanım ama yine e, buradaki evet, sadece bir filmi izlemişim. O da Tar. İyi bir filmdi sinematografi anlamında da. Empire of Light, Roger Deakins zaten gediklisi artık her ödül töreninin Roger Deakins. Zaten evinde ödül koyacak yeri de kalmamıştır. Empire of Light galiba Disney Plus'da var. Bakma, yok Amazon'da mı vardı? Birinde var. Elvis izlemedim e, ama... Yönetmeni göz önünde bulundurursak baya aşağı diye düşünüyorum. Bardo, False Chronicle of Handful of Truths Filmi ilk defa duyuyorum açıkçası. Ve Batı cephesinde yeni bir şey yok. All Quiet in the Western Front. Fragmanı, görselleri, her şey çok iyi görünüyor. Hak etmiştir diye düşünüyorum. Teknik konularda çok biliyorsunuz kargaşa tartışma olmuyor. O sektördeki insanlar... Gönülleriyle gerçekten gördüğü işle oy veriyorlar. Dolayısıyla çok da tartışmalık bir şey olmuyor. Bir dakika biz hepsini konuşmayalım. En iyi yönetmen. Bunlara bakalım. Ses. Ben yönetmeni en sona bırakacağım. Kurguya bir bakalım kimler varmış. Top Gun Maverick. Tar. Elvis. Banshees. Everything Everywhere. All at once. Hmm. Top Gun Maverick. Gönlüm ondan yana çünkü... ...o filmin kurgulandığı programı kullanıyorum ben de. Çok kullanılmıyor. Genelde Avid kullanılıyor Hollywood'da. Bu Final Cut'la... Kurgulandı toprağ mevrik Diğerleri de kurgulamışa bir bakmadım da Everything Everywhere hak ediyor mu? Çok kaotik bir filmi anlaşılır bir şekilde kurguladıkları ve çok da kafanızı karıştırmadığı için kurgu anlamında senaryo olarak karıştırabilir. Çok da hak etmedi diyemem. Banshees çok sade filmdi. Çok güzel kurgulanmıştı. İnanılmaz mıydı, Oscar'lık mıydı bilemem. TAR da alabilirdi. TAR Tar her şey alabilirdi ya. Ben tarın her şeyi almasına okeydim açıkçası. Topkan Mevrik. Topkan Mevrik çok iyi bir film bu arada. Yani bütün karmaşık konuları, bütün teknik konuları size böyle tekrarlaya tekrarlaya kafanıza vura vura vura vura bunu anlatmayı başarması anlamında evet kurgusu çok iyiydi. Oscar'lık mıydı bilmiyorum ama Oscar'lardan anlamadığımı anlamışsınızdır zaten. Olabilir. Verebiliriz buna Everything'e. Çok kızmadım. Alabilirsin everything. Görsel efekte bakalım. <gülüyor> <gülüyor> salak mıyım ben niye bakalım yani tabii ki kazanan belli o da avatar hiç tar yani kaç bölüm yaptım üstüne tartışmaya gerek yok en iyi senaryo adaylardan başlayalım Triangle of Sadness, Star Fellman's Branches ve Everything Everywhere şimdi Everything Everywhere gene aynı dalgadan da esinlemiş biraz ama gerçekten de ...uzun zamandır izlemediğimiz kadar özgün bir filmdi. Özellikle bu Kaya sahnesi, işte bu Sosis Eller sahneleri vesaire. Orijinalliği de fazlaydı. Bir de biliyorsun hani Oscar'ların artık birazcık farklı sulara girmesi lazım. Dramadan çıkması lazım. Biraz komediye, biraz diğer dallara da ödül vermesi lazım. Bu anlamda hem mantıklı hem de hak edilebilmiş bir ödül olarak buluyorum. Banshees, aslında normalde Banshees alırdı bunu normal bir senede. Tar da alabilirdi gerçi bilmiyorum. Triangle izlemedim belki o da alabilirdi bilmiyorum ama benim gönlüm muhtemelen Tar'dan yana olurdu. Ben Tar'a verirdim muhtemelen ama Everything'i de takdir ettiğim için yaklaşım anlamında. Yani Matrix'ten beri bu kadar büyük bir sallantı görmedik sinemada muhtemelen. Belki Avatar'da ama o da film olarak iyi bir film değildi. O nedenle değil. Tar'la Everything arasında gidip gelirim. Banshee's biraz, bir tık fazla derindi sanırım. Özellikle üçüncü perdede de bir tık sekteye uğruyor gibi film. Yani yavaşlıyor ve sizi koparıyor yani... Çok iyi bir film. O nedenle çok da küfür etmeyeyim ama ilk iki perdeye kıyasla biraz daha zayıftı. O nedenle kaldırabilirim başka bir filmin almasını. Şimdi gelelim en iyi filme. En iyi film 5 yıl önce mi 10 adaya çıkarıldı biliyorsunuz. Ama bence burada Oscar'lar yani bu değişikliği yapmışken esas yapman gereken değişiklik. En iyi film ve en iyi gişe filmi. En iyi blockbuster diye ikinci bir kategori açmak. Bunun lamy yok. Özellikle Oscar'lar kadar popüler ve popüler kültüre dayalı bir ödül terinde. Bunu niye yapmazsın? Bu kadar çok talep de varken ben anlamıyorum. Çünkü mesela burada şimdi bir adaylara bakalım. Woman Talking, Triangle of Sadness, Top Gun, Maverick, Tar, Fablemans, Elvis, Banshees of Inisherin, Avatar, All Quiet ve Everything Everywhere. Şimdi Tar'la Top Gun'ın örneğin aynı kategoride ne işi var? Avatar'ın aynı kategoride ne işi var? Everything Everywhere gişe filmi diyemeyiz ama ne bileyim işte Tar'la, Banshees'le, Avatar ...Avatar'la aynı kategoriye koyabilir miyiz? Bunlar aslında Avatar, Top Gun... ...kendi içinde yarışması gereken filmler... ...işte Avengers filmleri... ...şimdi bunları alıp işte Banshee's'in... ...Tar'ın... ...Triangle of Sadness'ın yanına koyamıyorsunuz normal... ...koymamak lazım çünkü... ...iki farklı spor gibi yani... ...iki farklı spordan iki takımın... ...birbiriyle maç yapması gibi bir şey... ...pek bir mantığı yok aslında... ...yani İngilizce'de bunun bir ayrımı da var... ...işte sinemayla film gibi yani... ...birine sinema... ...işte sanat diyoruz... ...diğerine film diyoruz, entertainment diyoruz... ...yani daha eğlence odaklı sinema diyoruz... İkisi de iyi, ikisi de olması gereken şeyler... ...ama aynı kategoride yarışmaması gereken şeyler... ...dolayısıyla çok tartışmalı bir kategoriye dönüşüyor böyle olduğu zaman... ...örneğin Avatar en iyi film Oscar'ını hak ediyor mu? Kesinlikle hayır... ...ama en iyi Blockbuster'da kesinlikle hak ediyor... ...çünkü inanılmaz bir yönetmenlik var... ...inanılmaz bir şeyin hayata geçirilişi var... İnanılmaz bir gişe filmi var ortada. 2. kaç 3 milyar dolarda mı? Hemen bakalım. En son kaçta bırakmış? 2.3 milyar dolar gişe yapmışsın. Ödüllendirilmeyi hak edebilir. Topkanla yarışabilir bu konuda veya işte başka bir Marvel filmiyle, başka bir gişe filmiyle, bir sürü gişe filmi giriversene. Ama niye tarla yarıştırasın onu? O nedenle bence o akademinin yapması gereken en büyük adımlardan biri bu iki tane en iyi filme ayırıp en iyi gişe filmi ve en iyi film diye ayırmak. Sanat dalları anlamında. Bence en mantıklı hareket bu olur akademi tarafında. Ee, burada da ödülü <gülüyor> şaşırırsınız. Ee, daha... Ödül önceki videomda da söylediğim gibi. Ya, örneğin bu sene en büyük ödül toplayacağından birisi Everything Everywhere, All At Once olacak. Everything Everywhere aldı tabii ki. Hak ediyor muydu? Bence hayır. Yani ben seven taraftayım. Everything Everywhere'da çok büyük bir ikiye bölünmüşlük var. Ee, kesinlikle hak ettiğine inanan tayfa ve izlediği en kötü film olduğuna inanan tayfa. Ben iyi bir film olduğuna inanan tayfadayım ama bu senenin en iyi filmi miydi? Hayır. iyi bir filmdi. Farklı bir filmdi. Güzel bir soluktu. Güzel bir nefesti. Yönetmenleri şimdi Star Wars film dizisine imza attılar falan. Onu yapacaklar şimdi falan filan. Güzel şeyler ama dediğim gibi yani senenin en iyi filmi kesinlikle değildi. Banshee's'de ondan iyi. Tar'da ondan iyi. Fable'm'ı izlesem muhtemelen o da daha iyi diyecektim. Dolayısıyla bence burada hata var. Peki en iyi yönetmene gene gelelim. Genelde şeydir böyle. Hani en iyi film en iyi yönetmen dağılır, en son verilir en iyi yönetmen. Her zaman değil bazen e, ama açıkçası iyi bir filmi ortaya koyan, en iyi filmi ortaya koyan yönetmenin en iyi yönetmeni alması zaten çok şaşılacak bir şey değil. Tam tersinin olması biraz ilginçliğe sebep oluyor. Olduğu seneler oldu, şimdi bakamayacağım ama oluyor. E, burada Jimmy Kimmel'ın bir esprisini de e, söylemek istiyorum gecedeki. Benim Oscar videosunda bahsetmediğim, niye bahsetmedim bilmiyorum. Yapay zeka yazdırdım senaryoyu, o da o konuyu eklemedi oraya açıkçası. Ee, ben de sonradan eklemedim salak gibi. O da Oscar'ların tabii ki e, ata erkil, full erkeklere oynayan bir ödül töreni oluşuyor. Son yıllarda işte Catherine Bigelow'un Hurt Locker'ı aldığı sene tartışmalar biraz daha alevlendi, biraz daha kadınları görmeye başladı ama henüz... Çok iyi bir yerde değil. Kadın yönetmenler neredeyse hiç yok Oscar'larda. Çok az görülüyorlar. Çok az ödülleri var zaten. Ee, orada da işte şey yani Avatar gibi bir... Jimmy Kimmel şey diyor. Avatar'ı çekmiş bir yönetmen nasıl en iyi yönetmen aday olmaz? Ne, niye aday göstermediniz ki? Kadın mı James Cameron diye bir espri yapıyor. Ee, bence çok yerinde bir espri yani. Ve o gecede yapılması önemli bir espri. he <gülüyor> diye gülerken akademi bir yandan da... ...geri bildirimini almıştır umarım. Peki yönetmen adaylarına bakalım. Triangle of Sadness ile Ruben Öztlünd. Tar filmiyle Todd Field. Fable'mız Spielberg. Banshees of in Martin McDonough. Eğer eski filmlerini de izlemediyseniz... ...izleyin zaten bu kadronun oynadığı... ...Inbrush filmi var. Çok Beni böyle sinemaya ilk aşık eden filmlerdendir. İzlemediyseniz onu da izleyin mutlaka... Çok uzun yıllar oldu ben izleyeli. Başrol kadrosu da aynı, yönetmen de aynı. Ve tabii ki Everything Everywhere'le Daniel'lar, Daniel Kuan'la Daniel, Daniel Scheinert almış ödülü. Daniels diye geçiyorlar. Daniel'lar birlikte devam ediyorlar. E onları da bu kanala daha önce konuk etmiştik aslında da galiba ettiğim video telif yedi. Dolayısıyla yayında olmayabilir e ama şey filmini almıştık. Neydi bu ormanda Harry Potter ölüyor oynuyor falan... O sıra o sıra gidiyorlar. Neydi adı ya? Filmin adını unuttum. O film işte. Birileri yazsın yorumlara. Ben adını unuttum. Posterini koyarım buralara bir yere. Everything everywhere almış. En iyi yönetmenliği. Olabilir zor bir film ama dediğim gibi yani Tar var orada. Spielberg yeterince aldı ona vermeyin. Banshees bilemedim ya. Ama ben everything'e vermezdim. Yani eğer kadro buysa Tar'a verirdim. Ama Triangle of Sadness'ı da izlemedim. Şimdi yalan olmasın. Ama böyle ilginç bir seneyi tamamlamış Oscar'lar daha pek çok kategori var biliyorsunuz ama ben de aynen akademi gibi onları <gülüyor> bir gece önce banttan verip ana gecede de kimse izlemediği için böyle bir şey yaptılar süresi kısalsın diye benim Oscar değerlendirmelerim böyle hepsini izlemediğim için... Çok da iyi bir değerlendirme olmadı gördüğünüz gibi ama en azından Banshees'i izlemeden bu yorumları yapmayayım dedim. Everything'i de bir tekrar izledim bu hafta. Taze taze bu kadar Oscar'a hak etti mi bir tekrar bakayım dedim. E hak etti mi ne diyorsun derseniz bence etmedi ama e, bu Oscar'lar biliyorsunuz işte bir sene daha azınlıkları temsil eden şeylere yükleniyor, seneyi unutuyor. Tekrar tepkiler geliyor, hatırlıyor, bir daha vermeye başlıyor, sonra azalıyor falan filan çok da bakmamak lazım. Ama Everything Everywhere bu Oscar'ları da alarak tarihin en çok ödül alan film mi? filmi oldu yanılmıyorsam ya da filmlerinden biri. Dolayısıyla onu bir ayrıyeten incelemeyi düşünüyorum. Bir iyi tarafları ne, zayıf kaldığı taraflar ne bir bakalım, konuşalım birlikte istiyorum. O bölüm gelene kadar, bir daha görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bu da Eylem Planı'nın Oscar değerlendirmesiydi. Eylem Planı Podcast Network kanalına abone olmayı ve videoları oradan da izlemeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde Esra ile birlikte görüşene kadar kendinize iyi bakın.